Merhaba, ben Tony Deroz. Pixar'da çalışan bir bilgisayar mühendisiyim. Pixar filmlerindeki karakterlerimizin görüntüleri ve hareketleri birbirinden oldukça farklı. Ama hepsinin ortak özelliği olan bir şey, çok da bilgisayar programı gibi görünmüyor olmaları. Hepsi canlı ve inandırıcı görünüyorlar. Bu canlı görüntüyü yaratmanın ilk adımına modelleme deniyor. Modelleme bilgisayarda üç boyutlu bir şekil yaratmak için kullanılır. İnandırıcı görünen bir karakter, modellemenin en büyük sorunlarından biri şeklinin düzgün görünmesini sağlamaktır. Kameraya uzaklıkları ne olursa olsun karakterler düzgün görünmeliler. Bilgisayarda düzlemler veya silindirler gibi basit şekillerle çalışmak oldukça kolaydır ama bizim çok daha karmaşık şekillere ihtiyacımız var. Bu zor bir e, sorun gibi gelebilir ama biz bunu bilgisayarda hesaplanması kolay iki adımlı basit bir işlem olarak böldük. Matematiksel bir algoritma olan alt bölme işlemini kullanarak düzgün şekiller yaratabileceğimizi keşfettik. Bunu şöyle yapıyoruz. Düz çizgilerden ve dört noktadan oluşan basit iki boyutlu bir şekille başlayalım. İlk olarak her bir kenara orta noktaları ekliyorum. Buna bölme adımı diyoruz. Ardından her bir noktayı sağ taraflarındaki komşularının yarısına gelecek şekilde kaydırarak şeklin daha düzgün olmasını sağlıyorum. Sonra bu 8 noktayı birbirine bağlıyorum. Buna ortalama adımı deniyor. Bu iyi bir başlangıç oldu ama şeklin daha da düzgün olması için aynı adımı tekrarlayabilirim. Böl ve daha sonra da ortala. Sonra bir kez daha. Hatta bu iki adımı yani bölme ve ortalamayı bir araya getirip alt bölme diye yeni bir adım da yaratabilirim. Bu işimi daha da kolaylaştırır. İşin en güzel yanı da sadece en baştaki 4 noktayı kullanarak tüm eğriyi hareket ettirebiliyor olmamız. Gel gelelim, bizim karakterlerimiz sadece iki boyutlu ellerden oluşmuyor. Onları üç boyutlu ortamda yaratıyoruz. Neyse ki bölme ve ortalama için aynı prensipler üç boyutlu ortamda da geçerli. Ve burada da aynı şekilde sadece birkaç noktayı kullanarak bütün görseli hareket ettirebilmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi eğriler yaratmakla ilgili çok karmaşık bir sorunu matematiksel birkaç işlemi ayırarak gayet basit bir şekilde çözdük.